Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoşgeldiniz Bugün Şiar adlı bir arkadaşımdayız Brostars e, challenge, challenge yapacağız e, Hemen başlayalım isterseniz Merhaba kanka Merhaba nasılsın Şiar Kanka şimdi sana görev vereceğim Tamam Kanka şimdi çift hesap Efendim bir daha der misin hesaplaşmayacağız kanka. Tamam. Şimdi ben hiçbir şey yapmayacağım. Sen sadece bir takımı kendi başına öldüreceksin. Tamam. Bir takımı kendi başıma öldüreceğim. Sonra sen geri mi geleceksin? Hay kanka. Ben şey yapacağım. Çift hesaplaşmaya girmeyiz biz. Hiç ben hiçbir şey yapmayacağım. Tamam, anladım. Bir takımı öldüreceğim. Tamam. Tamam, evet, anladım. Seni izleyeceğim sadece. Tamam. Hadi başlayalım. Tamam. Evet, Karakter, anladım ben tamam hadi, buyur, hadi. evet Yen arkadaşlar şiar bizi izleyecek <gülüyor> şimdi şiar bana arkadaşlar yanlış anlamayın yardım ediyor şu açıdan yardım ediyor kutu için hani enerjim için yardım ediyor ama bir takımı garanti onsuz öldüreceğim tamam Allah şimdi anladım bir takım. <gülüyor> Şiar da öldü. <gülüyor> ne? Kanka. Efendim. On girme, en girme. Tamam. Bekle sana saatçe önereceğim. Tamam. Bom, şey var, evet. <gülüyor> Bu oyu <alabilirsin>. Tamam. <gülüyor> bir dakika. Allah'a olsun. Tamam. Sonra ne olacak? Kanka bir takımı çektikten sonra ben sana yardım edeceğim. Ya da takımdan birisini al ya da ikisini al tamam mı? Bu baya zor çünkü. Evet arkadaşlar sekiz biti gördüm ben onu almaya çalışacağım. Şuraya bir gelseler mayına basacaklar. Şimdi ben sana söylüyorum. Ee, ne yapalım? Sana da ben aynısını veriyorum. Çakıma da alacağım. Bir verisini alacağım değil mi? Evet aynısı. alım şiar yapacak mı arkadaşlar? Ben de kendisine iki hak ok veriyorum. Yani böyle arkadaşlar challenge yapıyoruz. Saaşyasını daha yukarısı. Tamam. Kutulara. Bunu da aldım çiziliyorum arkadaşlar. Heh şurada bir enerjim var. O, al onu istersen. Bekle kalsın. Ah. Oh. Bakalım yapabilecek mi arkadaşlar? Yaptı birini aldı. Şartımız neydi şer? Birini mi alacaksın? Demiştik. Tamam şiar şimdi arkadaşlar görevini yaptı skor bir sıfır arkadaşlar devam ediyoruz sıradaki görevi şiar belirleyecek savaş tamam. Topun bir tane tamam Herhangi bir karakterle mi evet, işte Tamam bir dakika bakalım Bunu alayım. Yok bu olmaz. Şunu alacağım. Tamam. Aslında arkadaşlar Jeki yani bilmiyorum. Savaş topunda iyi diye biliyorum. Anladım biliyorum. aynen evet bir golü attım arkadaşlar evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz sıra şiar şimdi şiar da aynısını yapmaya çalışacak bakalım olacak mı ben de ondan bir gol istiyorum hemen başlayalım İyi o. Evet Max'le evet. Şiar bir değil iki gol bile atar arkadaşlar. Öyle Max, belki. <gülüyor> Max ama çok iyi evet. Hele ultisini doldurup topa dokunduğumu daha da hızlanıyor. Aa internette sıkıntı ya. Neyse hemen bir şey olur. Zaten şartımız şey değil de. Gol yemek değil de bir tane gol atacaksın görevini tamamlamış olacaksın. Şu hep uzaktan vuruyor. Birlikte alalım, gel. Tamam. İlk işini bitiririm. Aa benim de internet gitti. Şimdi geldi. Kanka bekle. Aa. Topu... Aa! Abi. Kanka sen topu uzaklaştırmaya bak. Aynen adam. aynen. Aa, bu şey Piper 10. seviye herhalde. Bakayım, mı, görmedim Ay, Sanki yani yıldız gücünü kullanmış gibi hızlıydı da. Top nerede? Topu göremedim. Oğlum kanka. He, top sende. Al, at. Haydi be. Bu da o oyalısın o oyalısın oyalısın ya. Tam son dakika. Bakalım. Abi, 30 saniyede atman gerek. Kanka aksesuarını kullandı. o Aynen bence de. Daha önce kullanmıştı çünkü. Evet. Bana bu bana at bana bana. Hayır bana at. Hayır öyle bir şey yapmıyorsun. Son 12. Ya abi. Şansın ya, aynen sen. bence bitti şu an. İkinci hakkımı kullanmak istiyorum. Tamam. Biliyorum ya zaten. Herkesininki hakkı var. Abi Jesse teretindeki aksesarı neden seni kullandı ya? Değil mi? Dondurdu değil mi seni? Kanka. Efendim. Hadi bir tane daha şans. Tamam. <gülüyor> Biliyorum arkadaşlar zaten şiarla ben şu an e, yani yüksek rütbeli karakter kullandığımızdan ayrı zamanda görevi kaybedince kupada kaybedebiliyoruz hatta direkt kaybediyoruz Çok koltuğu. Ne bir şey veriyor? Aynen. Bu sürülelim. Ay çok kötü oldu, çok kötü. İşine de bas. Evet, çok iyi. Onu da al, onu da al. Kaç? Hah, topu attım mı? Tabii. Aynen. Kendimi basacağımı, kusura bakmayın. At bana, lütfen at, abi. Şu Tara geliyor. Hadi. Ana. Aa, aa. Neyse, atarız, atarız, merak etme. Evet. Aynen işte gol olarak bir hakkın daha kaldı. Tara Tara Tara kanka Tara'ya dikkat edin Tara'ya dikkat edin. Abi. Sen. Aa. Abi nasıl ya? Ben görmedim nasıl attı o. Arkadaşlar siz gördüyseniz yorumlara yazabilirsiniz. <gülüyor> Şiar sen kendin gördün mü nasıl attığını ben tam Yok görmedim. Bu yaptı. Ben koştum, yetişemedim. Anladım. Durum bir bir sanırım arkadaşlar. Evet. Ee, bir ben kaybettim bir görevi, bir de o kaybetti. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sıradaki görevi Şiar söyleyecek bana. Tamam. Adamı iki çekeceksin. tamam anladım. Kolaya benziyor arkadaşlar ama bakalım olacak mı? Kanka ben de öldüreceğim Heh. tamam mı? Tamam. Yani arkadaşlar bu sefer şiar yardımcı olacak bana. <gülüyor> benim tek yapmam gereken iki kez ultimi doldurup düşmanı çekmek. Hadi be. Bu onun da çıkacağı zaman mıydı? Tamam. Poz bir yerde sen poz poz. Poz poz falan poşabilirsin kanka. Şu nerede? Uzlandırayım mı? Olur. Bekle. Evet çekmeye çalışırsa gel gel gel. Şu an. Mohamed. Az önce internetim gitti o yüzden öyle oldu. Şu an benim ulti hala dolmadı ya. Evet ya. Neyse. Kanka sadece uzaktan sıkak bir ağabeyi çıldıracağım. Aynen. Neyse bir hakkım kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar değişti daha bir kez dolduracağım bakalım yani dolduracağım derken Çekeceğim yanıma. Bayağı zor arkadaşlar. Aynen. Sana yardım ediyorum şu an. Kol anda. tamam ultimate oldu biri gelse. Bekle evet, derol gele galiba. Tamam. Ay girdik direkt. Tamam ben de tamam, çekti. Görevi tamamladık arkadaşlar. Sıradaki göreve geçelim. Evet arkadaşlar. Sıradaki görev için e, sıra şiyarda. Ben arkadaşlar görevi değiştiriyorum. Şu an zaten hazır elinde Max varken. Max ile koşarak e, yani ultisiyle ile koşarak bir adamı öldürmesini istiyorum. Bakalım yapabilecek mi? Hadi başlayalım. yük biraz. Anladım. Yük al. Orada onu al. Tamam. Sıkıntı yok Bir hakkın daha var Tamam baş... Aynen Abi ölçüde, sen En sıktı en... Kutuyu ben alırdım, Neyse Tamam Ben başka bir tane var mı Var sanırım şurada. Sana bir bakayım Hah. Geldim Geliyor, geliyor, geliyor, geliyor, tam Tamam sakin ol, sakin ol. <gülüyor> sakin ol Rıza abi. Şimdi, Tanka, kulağa koşayım mu? Bilmiyorum, heh tamam. Kulağa koşuyorum ben. Hadi, abi, abi gel buraya, gel. Özür dilerim var seni ama? Hayda, beğenmem. Şu an öldürürsen sayacağım derken öldün. Neyse sağlık olsun arkadaşlar ben bu arada şu andan itibaren rekor tutmuyorum. Siz zaten şu an e, videoyu izliyorsunuzdur. O yüzden siz yani e, şu ana kadar durumun kaça kaç olduğunu yazarsanız sevinirim. Evet sanırım bir şey yazıyor bakayım. Yok tamam, bir abi, şey yazmamış yapacağım. tamam. Şimdi, Sıradaki görev için e, bize şiar söylüyor. Kanka. Efendim. Kanka şimdi şey, bir şöyle. birinci sıkınca ikinci arı doluyor ya. Evet biliyorum. O arıyla birisini öldürür. İki kez hatta. Tamam iki kez. Evet. Tamam bakalım. Kanka şimdi diğer görevde sen zor verirsen diğer... Bekle, kutu yok ya, çıldıracağım. Gel, <gülüyor> kutu yok. Ne yapalım? Ha, eh, buldum bir tane. Bir tane bulduk. Abi ne oldu burada? Kutu vardı ya. Aynı. Bakın, sakin ol. ikisini alırım mı? Ne bir tanesini alıyormuş. Dur, şunu da alalım. Kanka, bakıyorum sen şu Sen ne Biliyorum, sen bakıyorum şu an. Git ki, orada Şu Piper'ın e, yıldız gücü var sanırım. Altında yıldız işareti var. Evet. Aa, aa, aa. Kanka gel gel. Sakin oh. ol gel. Gel. Gel. Evet. Kanka gel. Şey alacak o. Öldürmediysen öldür. Yok öldüremedim. Kaçmaya çalışacağım. Ko koş koş koş. -ko -ko Kanka gel. Aa ne gel. buldum tahmin edemezsin. Tek attı pipe'ı. Ha sen de aldın ondan. Koş koş koş. Daha bir tane bile takım ölmedi ya. Aynen. Aa harbi ölmemiş. Heh şimdi öldü. Aa. Ya ben nasıl ölüyorum iki devir? Aa. Öldürür mü lan? Koşuyorum. Hafifle sardılar yani. Öldürdüler beni. Beni de. Evet arkadaşlar bir hakkımı kaybettim. İkinci hakkımla devam edeceğim. Abi şey oldu ya. Hadi. Aldık. tüve. be. Sen aldıracaktın değil mi Aynen. ya? Aynen. Boş ver. Hala birkaç kişi var. Bakalım. Dur sen nereye? Sen sen sen. Kaç kaç. Şey gelirse çok kötü olur. Durdursana birini. Bir dakika. Duydurup çok iyi olabilirsin. Tamam de şimdi bir karakter daha alacağım Aa, o ne be bir mayınla 2800 vurdu. şuradan bir tane daha alırsam tamam olacak <gülüyor> Amma da sıkıyor Bim internet gitti yine. Hay kanka hayır, hayır hayır hayır gitmemiş lazım. Tamam geldi. Şunu alsam yine gitti. Heh geldi. İki bir bekle sakin ol hadi bakayım. Alırsın ya. Ya nasıl alamıyorum. Ya şunu al artık şunu. Tamam. Ya, Aldım. Aynen. Hadi. Tamam arkadaşlar, evet şu anki görevi tamamladık. Sakin ol, sakin ol. David Beckham evet. kardeş. Evet arkadaşlar, şimdi sırada arkadaşımın görevi var. Bibi ile Ultis ile ee, iki kişi iki kişiyi iddi ama ben bir kişi olsun istiyorum. Bir kişi öldürmesini istiyorum, bakalım olacak mı? Yapar ya şiar. Yaparsın ha, kanka sence şey yok. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Geldi bir dynamite. Nerede et evet, bir hakkın daha var o da oynayalım. Sonra evet. sen bana e, güzel bir şey diyeceksin. Sonra da arkadaşlar e, videoyu kapatacağız yani bizden bu kadar olacak. Kanka yukarı git. Tamam. Bakıyorum sana merak etme. Ben hep 800 vuruyorum ya. Evet. Aa, 1230. 2 tane B var. Aynen. Şimdi senin iki enerjin var. Bakalım ne yapacaksın. Oğlum ya. Birkaç ya, düşman ben... yanına gelse ultini doldurursun ya. Aa. Kanka oraya gitme. Rengin o şeyi atabilir bize. Aynen. Şimdi Dai şurada Jin'i varmış. Onu. <gülüyor> tamam şiar boşver ya. O kadar da önemli bir şey değil. Sıra sende sen bir şey söyle. Kanka söylüyorum. Son bir şey söyle. Ondan sonra da videoyu kapatacağız. Evet Mr. P ile iki kişi öldü Tamam Bir dakika Tamam Kanka kanka Efendim Daha ne gördüler mi iki tane üç tanesi Enerji çekeği almış gelmiş Biri cine çekiyor bana Abi sana kolay geliyor ama bana biraz zor geliyor Aynen Gel gel Az önce Aynen. nasıl ortaya sıkıştın ya? Tam ortalarında kaldın. Kaç, kaç, yüksan, kaç yüksan. Aynen. Kanka ölme. Öldüm. Neyse son bir tane Aynen son bir tane daha var. ya <gülüyor> Kanka kaç oldu? Ee, bir dakika. Evet devam ediyoruz bakalım alabilecek miyim diye düşünürken ha enerji geldi onu bir alamadım Hayır hayır İkimizin de arkadaşlar e, bu son görev için denemesi başarısız oldu arkadaşlar videoyu tam izlerseniz sevinirim Çünkü güzel bir video oldu bence bir sonraki videoda Bro Starsla ilgili yine bir şey yapmayı düşünüyorum veya Zula da çekebilirim. Zula'yı çekip e, Bro Starsla ilgili ilginç birkaç şey fark ettim. Onları çekmeyi düşünüyorum. Şiarda birkaç tane öneride bulunacakmış. E, onun dışında bir şey kalmadı arkadaşlar. Bizden bu kadar. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler dilerim.